Merhaba değerli arkadaşlar ben Ali Öğretmen hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz kimya 10. sınıf tekrar testlerini çözmeye devam ediyoruz 3. videomuz bu 10. sınıflarla ilgili 21 ve 30. soruları çözeceğiz arkadaşlar hepimize şimdiden kolay gelsin 21. soruya gidiyoruz arkadaşlar 21. Sorusu, soru tepkime denkleştirme ile alakalı bir sorudur arkadaşlar kimyasal tepkimelerde şunu ayarlayalım Evet. Kimyasal tepkimelerde atom tür ve sayısı her zaman korunur diyor. Bir tepkime vermiş arkadaşlar. Tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde ABC'de kat sayılar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. E, tepkime denkleştirme yaparken arkadaşlar bildiğimiz gibi Maho kuralımız vardı. Maho kuralı ne demektir? Tepkimede önce metaller sonra ametaller, metaller sonra hidrojen en son oksijen elementlerinin sayıları eşitlenir. Biz de e, önce metallerden başlayalım. Tepkime baktığımızda iki tane metalimiz var. Biri potasyum, bir mangan metalimiz var. Bakalım potasyumla başlayalım. Potasyum girenlerde belli değil, ürünlerde de e, sayı belli değil. O, o yüzden hemen mangana bakıyoruz. Girenlerde belli değil ama ürünlerdeki sayı belli arkadaşlar. Manganın kat sayısı iki. O halde ürünler kısmında iki tane mangan varsa. Arkadaşlar girenler kısmında da 2 olacaktır. O halde burada A'nın 2 olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. A'nın 2 olmayan şıklarını e, e, elediğimizde ABD şıklarından birinin doğru olduğunu görüyoruz. Şimdi potasyum artık belli. Girenler tarafında 2 tane potasyum var arkadaşlar. Ürünler tarafında potasyum sadece potasyum klorürde var. O halde bunun da 2 olabilmesi için C'nin de 2 olması lazım. Kıymetli arkadaşlarım C'nin 2 olmadığı şıkları da elediğimizde A ve B'ye kadar düşürdük. Şimdi sırada ne var? E, metalleri bitirdik. A metalleri geliyoruz. A metallerde hidrojen ve oksijen dışındaki A metale baktığımızda arkadaşlar girenler kısmında 16 tane klor olduğunu, ürünler kısmında ise şu artık 2 tanedir. 2 burada 2 kere 2 4 tane burada toplamı 6'dır. Şuradaki klor belli değildir yani katsayısı B olan klor belli değildir. Ürünler giren arkasında 16, ürünlerde bilinen kısımda 6 ise buranın 10 olması lazım. 10 olabilmesi için B katsayısının 5 olması gerekiyor ve doğru seçeneğimiz B şıkkıdır diyoruz. Ee, ama devam edelim. Şimdi e, metaller ametaller bitti. Hidrojene baktığımızda girenler kısmında 16 tane hidrojen 16 kere 1 16. Ürünler kısmında ise... E, suyun içerisinde hidrojen var. D'nin e, 8 olması gerekiyor ki 8 kere 2 16 olsun. Arkadaşlar gördüğümüz gibi e, o da doğrudur B şıkkında. Şimdi oksijene baktığımızda bütün katsayılar belli olduğuna göre oksijende eşitlenmiştir. Girenler kısmında 2 kere 4 8 oksijen var. Ürünler kısmında 8 kere 1 8 oksijen var ve bütün e, giren atom türleri ve sayıları e, ürünler kısmındaki atom tür ve sayılarıyla eşit oldu. Ve bu şekilde 22. sorumuza gidiyoruz arkadaşlar. Sırada 22. sorumuz var. Evet. 22. sorumuza gelelim. 22. sorumuz ne diyor arkadaşlar? Kireç doğada kireç taşı olarak bulunan kayaçların yüksek sıcaklıklı 900 santigrat derece fırınlarda ısıtılmasıyla elde edilirmiş. Tepkimimiz de buymuş. Kalsiyum karbonat ısıtılıyor. Endotermik bir tepkimedir. Kalsiyum oksit, kireç, sönmemiş kireç ve karbondioksit gazı oluşuyor. Sönmemiş kirecin su ile tepkimesinden sönmüş kireç elde edilir. Evet arkadaşlar kalsiyum oksite su eklersek kalsiyum hidroksit, sönmüş kireç, artı ısı bu da egzotermik bir tepkimedir. Sönmüş kireç inşaat, kağıt, sanayi, madencilik, su arıtımı gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Bilgisi veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Birinci yargımıza baktığımızda sönmemiş kireç eldesi sentez tepkimesidir. Sentez demek arkadaşlar nedir? Küçük moleküllerden büyük bir molekül elde etmektir. Yani birleşme tepkimesi demektir. Sentez birleşme ya da oluşum. Birleşme oluşum. Bakalım arkadaşlar. Kalsiyum oksitin eldesi şu tepkime. Bakın büyük bir molekülden küçük moleküller elde edilmiş. Yani e, bu bir sentez tepkimesi değil. Analiz tepkimesidir. Yani ayrışmadır. Büyükten küçüğe doğru gitmiştir. Bu analizdir arkadaşlar. O halde birinci yargımız yanlış oluyor. İkinci yargımız... 200 gram %25 saflıktaki kalsiyum karbonatın ısıtılmasıyla 28 gram kalsiyum oksiteli ediliyor diyor. Kıymetli arkadaşlarım şöyle yapalım. Şunu bir silelim temizleyelim şurayı. Evet şimdi ne diyor 200 gram maddemiz varmış bunun %25'i safmış. Hemen bir saf kısmını bulalım. 200 gramın %25'i bir bölü. 4'tür arkadaşlar. 200 çarpı 1 bölü 4'ten elimizdeki saf maddenin 50 gram olduğunu görebiliriz. Şimdi MA'ya baktığımız zaman 1 mole karşılık 1 mol 3. E, 1 mol giren var. 1 mol kalsiyum oksit. 1 mol da karbondioksit oluştuğuna göre. MA'larını hesap edelim. Burada kalsiyum bir tane vardır. 40 artı karbon bir tane vardır. 12 artı 3 tane oksijen var arkadaşlar. 48 toplarsak arkadaşlar 60 100 yapıyor. Yani normalde 100 gram kalsiyum karbonatın ısıtılmasıyla. Bunun da MA'sına bakalım. 40 artı 16'dan 56 gram ne oluyor? Kalsiyum oksit 12 artı 2 kere 16 32'den. Bu da eşittir 44. E, 44 gram da ne olacaktır? Şey, Karbon dioksit olacaktır. Bizim elimizdeki saf kalsiyum karbonat kaç gram? 50 gram. Bakın 50 gram yarıya düşmüş. O halde bu da yarıya düşecektir. Ne yapıyor yarısı arkadaşlar? 28 gram. Kalsiyum oksit 22 gramda karbondioksit oluşacaktır. Ne diyor ikinci yargımızda 200 gram %25 saflıktaki kalsiyum karbonatın ısıtılmasıyla 28 gram kalsiyum oksit yani sönmüş sönmemiş kireç elde edilir. Gerçekten de öyle ikinci yargımız doğrudur. 74 gram kalsiyum hidroksit elde etmek için en az 56 gram kalsiyum oksit gerekiyor arkadaşlar. Aynı şeyi burada da yapıyoruz. 1 mole karşılık 1 mol su 1 mol kalsiyum hidroksit oluşuyor arkadaşlar arkadaşlar. Ve ısı açığa çıkıyor. Yani egzotermik bir tepkime. Kalsiyum oksitin emasını hesap etmiştik. 1 molünün kütlesini. Neydi arkadaşlar? 40 artı 16'dan 56 gram. 56 gram kalsiyum oksitle suyu hesap edersek arkadaşlar. 2 artı 16, 18, 18 gram. Tabi girenlerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamına eşit olacağı için arkadaşlar. Ne oluyor? 56 gram kalsiyum oksitle 18 gram su tepkimeye girdiği zaman toplamı... 66, 74, 74 gram kalsiyum hidroksit oluşacaktır. E, 74 gram kalsiyum hidroksit elde etmek için en az 56 gram kalsiyum oksit gerekir. Bu da doğrudur diyoruz. Doğruları soruyordu arkadaşlar. Doğru şıkkımız ne oluyor? 2 ve 3 denizli D şıkkı doğrudur diyoruz. Ve kıymetli arkadaşlarım e, 23. soruya geçiyoruz. 23. sorumuza baktığımızda 23. soruda arkadaşlar ne varmış? Katı kütlesi var. Evet özür dilerim. Katı kütlesi başlangıçta miktar olarak fazlaymış. Tepkime sonucunda azalmış. Gaz kütlesi başlangıçta hiç yokmuş arkadaşlar. Tepkime sonunda kütlesi yani mol sayısı özür dilerim gazın mol sayısı artmış arkadaşlar. Başlangıçta hiç yokmuş. Yukarıda verilen grafikler tepkimelerinden hangileri için uygundur? Bakalım arkadaşlar. Başlangıçta potasyum klorat var burada. Katı kütlesi e, ne oluyor bu ısıtılıyor potasyum klorür katısı içinden bu çıkıyor ve oksijen gazı yani bir miktar katı e, gaza dönüşüyor bir miktar katı azalıyor gazın mol sayısı artıyor bir olur arkadaşlar ikiye baktığımızda demir katısı var oksijenle tepkime giriyor bir yanma tepkimesi ne oluyor arkadaşlar e, gazda katıya katılarak ne yapıyor e, tamamen katı olan bir madde oluşuyor. Yani katı kütlesinin artmış olduğunu görüyoruz. Bu ikinci yargımız uygun değil. Yukarıdaki grafiklere. Üçüncü yargımıza baktığımızda arkadaşlar e, lityum flörür katısı var. E, bromür sıvısı var. Sıvıyla katı tepkimeye giriyor arkadaşlar. Burada sıvıdan bahsettiği için bu kesinlikle burada sıvı miktarını vermemiş. Bu da uygun değildir. Yani burada katı kütlesinin artıp artmadığını bilemeyiz. Çünkü e, ne kadar sıvı katılaştı ne kadar e, katı gazlaştı bunu bilemeyiz o halde yalnız A şıkkı yani yalnız bir yukarıdaki grafiklere uygundur diyoruz ve 24. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar evet 24. sorumuza baktığımızda hava yastığı otomobillerde çarpışma anında çok hızlı biçimde açılıp azot gazı ile şişirerek yolcunun yaralanmasını önleyen esnek bir malzemeden yapılmış koruma sistemidir diyor arkadaşlar hemen bakalım ee, koruma sistemidir. Şurada e, şişirici kimyasal madde e, sodyum nitrürdür bu. Arkadaşlar hava yastığı darbe geldiği zaman bu açılıyor. Evet hava yastığının içinde katı bir madde olan sodyum azit ya da sodyum nitrür vardır. Sodyum azit kararsız bir madde olup çarpma anında gönderilen sinyalle küçük bir kıvılcım oluşur ve sodyum Azit katıdan sodyum katıya ve azot gazı tepkimesi gerçekleşir. Bu tepkime sonucunda oluşan sodyum aşırı reaktiftir ve insan vücuduna ciddi zarar verebilir. Bunun için ortamda bulunan potasyum nitrat ile e, potasyum artı potasyum nitrat, potasyum oksit, sodyum oksit ve azot gazı tepkimesi gerçekleşir. Daha sonra oluşan iki oksit, silisyum dioksit ile etkisiz hale getirilir diyor. Onun da tepkimesini alkalin silikat diyor. İşte ard arda ve kısa sürede gerçekleşen bu tepkimeler ile yaralanma ve ölümlerin önüne geçilir. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakalım Sodyum azit katıdan geçiyor. Tepkimesi analiz tepkimidir. Analiz a ile başlıyor. Ayrışma demektir. Büyük molekülden daha küçük molekül elde edilmesi. Bakın büyük molekül katı. Katı bir kısmı korunuyor ama bir kısmı gaza dönüşüyor. Yani parçalanıyor. Parçalanma analiz tepkimesidir. Doğru arkadaşlar. 130 gram sodyum azitten normal koşullarda 67.2 litre azot gazı açığa çıkar. Bakalım arkadaşlar. Sodyum azit. Evet şu tepkimeye bakalım. 2 mole karşılık 3 mol azot gazı oluşuyormuş. MA'larına baktığımızda 3 tane azot var. 3 çarpı 14 artı bir tane sodyum var arkadaşlar. Sodyum da 23'tür. 23 14 28 42 artı 62 65 yani 65 gram sodyum azit tepkimeye girdiğinde kıymetli arkadaşlarım 2, 3 mol azot ee, ne oluşuyormuş arkadaşlar azot gazı oluşuyormuş kıymetli arkadaşlarım evet 2 mole karşılık 2 mol giriyorsa 3 mol çıkıyormuş ee, 65 o zaman 2 molü 1, 1 mol 65 gramsa burada 130 gram girdiğine göre 2 mol giriyordur 2 mole karşılık 3 mol oluşması lazım arkadaşlar şimdi 65 gram 1 molünün kütlesi ee, ne, ne demiştik biz 2 mol girecek 3 mol çıkacak 2 mol'ün kütlesi 130 gramdır yani 130 gram sodyum azit 2 mol'dür 2 mol girmiş 3 mol e, azot gazı oluşacaktır biliyorsunuz arkadaşlar normal koşullarda 1 mol e, herhangi bir gaz e, 1 mol N2 diyelim 22 onda 4 litre ise 3 mol N2 e, kaç litredir deriz buradan buradan arkadaşlar x eşittir 3 çarpı 22 onda 4 bu da eşittir 4 kere 3 12 elde var bir 3 kere 2 6 bir elde 7 3 kere 2 6 67.2 evet 67.2 litre azot gazı çıkar bu da doğrudur arkadaşlar bunu e, n eşittir ve böyle 22 onda 4 formülüyle de yapabilirdik arkadaşlar e, 3 mol azot gazının şey, azot gazının kaç gram olduğunu bulabiliriz buradan ya da şöyle yapabiliriz. Yani eşittir Bizim ne kadar gazımız varmış? 67.2 .67 litre bölü 22 onda 4. Buradan 3 çıkar. Yani 3 mol olması lazım. Gerçekten 3 mol'dür. Üçüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar bakıyoruz ee, kıymetli arkadaşlarım. Sodyum potasyum nitrat tepkimesi sonucunda potasyum oksit, sodyum oksit ve azot gazı tepkimesi sentez tepkimesidir diyor kıymetli arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar burada sentez tepkimesinden bahsedebilmek için bir maddenin daha küçük parçacıklara ayrılmış olması lazım. Burada bundan bahsedemeyiz. O halde bu yanlış bir e, yargıdır. Hangileri doğrudur diye soruyor arkadaşlar. Hangileri doğrudur? 1 ve 2 yani B şıkkı. Doğrudur diyeceğiz arkadaşlar ve geçeceğiz 25. sorumuza 25. sorumuza baktığımızda demir elementi su buharı içerisinde ısıtılırsa demir artı su e, demir oksit artı H2F3O4 artı H2 gaz denkleştirilmemiş tepkime suyuna göre H2 gazı açığa çıkar buna göre diyor 16.8 gram e, demir ve yeteri kadar su buharının tepkimesinden ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Kıymetli arkadaşlarım. Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz. Evet. 16.8 gram demir yeter kadar suyla tepkimeye girerse diyor. Evet arkadaşlar normal olarak şuraya yazalım o zaman. Demir artı su eşittir F3O4 artı H2. Hemen bir denkleştirme yapalım. 3 demir var. Önce Maho kuralına göre önce metaller arkadaşlar. 3 ee, bakıyoruz. Başka ne denkleştireceğiz? Hidrojeni denkleştireceğiz arkadaşlar. Ee, hidrojeni denkleştireceğiz. 2'ye 2 iki baktık oksijene bakacağız şimdi oksijenin şurada 4 olduğunu ürünler kısmında girenler kısmında ise 1 olduğunu o halde bunu 4 yapmak için ee, suyun kas sayısının 4 olması gerektiğini şimdi hidrojene baktığımızda 8 hidrojen girenlerde 2 hidrojen çıkanlarda bunun da 8 olması için 4 olduğunu yazıyoruz. Evet demir yüzey. Ee, yeteri kadar su. Şimdi demirden 16.8 gram gelmiş. O zaman en eşittir M bölü MA formülünden demirin kaç mol olduğunu bulacağız arkadaşlar. Normalde e, normalde işte 3 mole karşılık 4 mol su girecek. E, 1 mol demir o, o, F3O4 oluşacak. 4 mol de H2 gazı oluşacak arkadaşlar. Elimizdeki e, gram 16.8 gram 16.8 bölü Demirin eması 56'dır arkadaşlar. 16.8 bölü 56 dersek arkadaşlar. Ee, ne oluyor buradan? 56 56 56. Şu virgülü bir atlatırsak 0,3 mol olduğunu buluruz. kıymetli arkadaşlarım. Şimdi normalde mol sayılarına göre ee, oranlarsak 3 mole karşılık 4 mol. Girecek 1 mol. F3O4 oluşacak. 4 mol de hidrojen gazı oluşacak. Elimizdeki e, demir miktarına kadar 0.3 mol e, 0.3 mol ise arkadaşlar 0.4 mol e, girecek. 3 mola karşılık 1 mol ise 0.3 mol'a karşılık 0.1 mol oluşacak. 3 mol'a karşılık 4 mol ise 0.3 mol'a karşılık da 0.4 mol su oluşacaktır. Ne diyor? 0.4 gram hidrojen gazı açığa çıkar. Arkadaşlar. 1 ee, mol e, bakın 0.4 mol oluşuyor o zaman e, en eşittir en bölü ma 0.4 molun kaç gram olduğuna bakalım e, 0.4 e, ma'sı 2 e, gramı buradan m'in yani hidrojenin gramının 0.8 gram olduğunu görüyoruz Birinci yargımız yanlıştır diyoruz. ikinci yargımız 0.1 mol fe 3 o 4 oluşur. Bakın olduğu gibi yazdık 0.1 mol fe 3 o 4 oluşur. Evet açığa çıkan hidrojen gazı normal koşullarda 8.96 litredir. Biz arkadaşlar molü biliyoruz. E, gaz olduğu için normal koşullar formülünü yazıyoruz. Normal koşullar formülü mol eşittir. Verilen ya da istenilen hacim bölü 22 onda Bolümüz belli 0.4'tür. Bu da eşittir. V bölü 22.10'da 4. 0, e, buradan. V eşittir. 22.10'da 4 çarpı 0.4 dediğimizde arkadaşlar ne çıkar? E, 4 kere 4 16 elde var. 1 4 kere 2 8 1 elde 9. 4 kere 2 8 8.96 litre hacim kaplar doğru arkadaşlar. E, üçüncü yargımız da doğru. Hangileri doğrudur demiş arkadaşlar arkadaşlar. 2 ve 3 yani denizli şıkkını ne yapıyoruz arkadaşlar işaretleyip 26. sorumuza geçiyoruz. 26. sorumuza baktığımızda kimyasal tepkimelerde başlangıçta alınan maddelerden bir diğerinden daha önce biterek tepkimenin durmasına sebep olabilir. Buna sınırlayıcı madde denir. Bu tür tepkimelerde miktar bittiği için tepkimenin durmasına neden olan maddelere sınırlayıcı bileşen adı verilir. Kapalı bir kapta diyor. Kükürt, sülfürik asitle tepkimeye girince kükürt, dioksit ve su tepkimesinde 6.4 gram kükürt, 19.6 gram sülfürik asitten 3.6 gram su oluştuğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar şuraya tepkimeyi yazalım. Kükürt artı 2 H2SO4 sülfürik asit eşittir. 3SO2 artı 2 H2O yazdığımızda Evet ne diyor? 6.4 gram kükürt de. Ee, şimdi yazdığımızda 1 mol normalde arkadaşlar. E, oransal olarak mol olarak 1 mol e, kükürt de 2 mol sülfürik asit tepkime girer. 3 mol kükürt dioksit 2 mol de su oluşur değil mi? Bakalım. Ee, bizim elimizde. Ki, e, maddeleri mol, mole çevirelim. Neydi arkadaşlar? Formülümüz en eşittir. M bölü MA formülünden. E, kükürt, kükürt için yapalım. En kükürt. E, kaç gramımız varmış? 6.4 gramımız varmış. Kükürdün MA'sı 32'dir. 32'ye böldüğümüzde arkadaşlar 0,2 çıkar. Yani kükürdümüz 0.2 molmüş Bize verilen kükürt. Sülfrik baktığımızda arkadaşlar sülfrik asitin MA'sını hesap edelim. 4 çarpı 16... Ee, 32, e, 2, 2 artı 32, 34 artı 16, 32, 64, 64, 64 94, 96, 98. Yani sülfürik asidin de 98miş. Hemen onu da bulalım arkadaşlar. Ee, N e, H2SO4. Bu da eşittir. Ee, kaç gram verilmiş? 19.6 gram verilmiş arkadaşlar. 19.6 bölü Kaç dedik 96 mı dedik 64 artı 32 96 2 daha 98 evet 98 demişiz bir virgül atlatırsak 0 olur ee, nedir 98 98 daha 196 yani bu da 0.2 molmuş evet bu da 0.2 molmuş elimizdeki miktar şimdi arkadaşlar burada elimizde olanlar bunlar şimdi 1 mole karşı 2 mol giriyor ee, 3 mol oluşuyor ve 2 mol de su oluşuyor arkadaşlar. Şimdi biz en fazla hangisi harcanıyor arkadaşlar? E, sülfürik asit harcanıyor. O zaman biz bunu e, sülfürik asit'e göre düzenlersek 01 mole karşılık 2 mol ise 0, 1 molü kullanılacaktır bunun bunun tamamı kullanılacaktır 02 molü bir mole karşılık buradan da 0.3 mol oluşacaktır bundan da 0.2 mol su oluşacaktır sonuç olarak arkadaşlar elimizdeki olan elde olan diyelim 0.2 mol 0.1 molü harcandı 0.1 mol kükürdüğümüz Sülfürik asidimizin tamamı harcanacaktır. Bundan 0.3 mol oluşacak ve bundan da 0.2 mol oluşacaktır. Evet hangisi bitti arkadaşlar? Sülfürik asit. Sülfürik asit bitti ise sınırlayıcı bileşen sülfürik asittir doğru arkadaşlar. 19.2 gram kükürt dioksit oluşur. Bakalım hemen şu formülden 0.3 molmuş kükürt dioksiti m'sini hesap edelim. 2 çarpı 16 artı 32. Ne yapıyor arkadaşlar? 32 artı 32, 64. Emağası 64'müş. Hemen bakalım. 0.3 mol eşittir. 60, 32, 32, 64. Buradan 64 çarpı 0.3. Ne, ne yapıyor arkadaşlar? 3 kere 4, 12. 3 kere 6, 18. 18.2 gram. Ee, yanlış yapmadık değil mi? 3 kere 4, 12 elde var. 1. 3 18 19.2 gram. Evet 19.2 gram yani B şıkkımız da doğru. Tepkime sonunda kapta 0.4 mol madde bulunur. Arkadaşlar şimdi bakın. Tepkime oluştu. Sonuçta ne o kaldı kapta 0.1 mol kükürt kaldı. 0.3 mol kükürtli dioksit oluştu. 0.2 mol de su oluştu. Toplarsak arkadaşlar 0.2, 0.3 daha 0.5, 0.1 daha 0.6. Tepkime sonunda 0.4 değil 0.6 mol madde bulunur. Yani yanlış arıyorduk. Yanlışı bulduk C şıkkı. 3.2 gram kükürt artar. Arkadaşlar şunu grama çevireceğiz 0.1 mol arttığına göre. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. 0 eşittir. Kükürdüğün ma'sı 32'ydi arkadaşlar. Buradan m 32 çarpı 0,1'den. Bu da eşittir. 3.2'dir. Evet doğru. 0.2 mol su oluşur. Evet arkadaşlar 0.2 mol su oluşur. Bu da doğrudur. Yanlış olan c şıkkıdır diyoruz. Ve 27. sorumuza geçiyoruz. Bakalım endüstride pardon endüstride evet Endüstride birçok kullanım alanı olan bor elementi doğada elementel halde cevherler içinde bulunur ve çeşitli işlemlerden geçerek yüzde 95 saflıkta bor element elde edilir. Ancak bu saflıktaki bor endüstride kullanılamaz saflık yüzdesini arttırmak için bor klorla tepkime girer bor klorür olur bor klorür damıtılarak saf bor klorür elde ediliyor. Saf bor klorür de sıvı halde hidrojen gazıyla 1500 santigrat derecede ısıtılarak %99.9 ee, saflıkta bor ve hidroklorik asit elde ediliyormuş. Tepkimeleri gerçekleştirdikten son tepkimede %99.99 .99 saflıkta bor elementi elde edilir. Buna göre diyor kıymetli arkadaşlarım ne diyor? Buna göre e, 23.5 gram saf bor klorür bileşiğinin tamamından yaklaşık kaç gram? 25 gram saf bor klorür bileşiğinin diyor. E, tamamından kaç gram? %99.9 saflıkta bor elementi elde edilir. Şimdi arkadaşlar yani şuraya kadar gelmişiz esasen. Şuradaki bor klorürümüz 23,5 grammış. Bize bu kadar saf bor klorürden ne kadar bor elde edilir bunu soruyor arkadaşlar. Şimdi şu bor klorürün emasını hesap edelim. bcl 3 3 tane 3 çarpı klor 35 buçuk almış. Evet 35 buçuk. Bir tane de bor var buradan 11. Bakalım arkadaşlar ee, ne yapıyor? E, 3 kere 5 15 şurayı hesap edelim. 15 elde var 1. 3 kere 5 15 1 de elde 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 3 kere 3 9 1 de elde 10. Yani 106 buçuk buradan 11 de buradan. Bor klor 'un eması arkadaşlar 117.5 gram bölüm olmuş. bir mol 117.5. 117 buçuk hemen en eşittir en böyle m formülünden arkadaşlar mol eşittir kütle bölü mol kütlesi formülünden elimizde 23 buçuk varmış arkadaşlar 23.5 bölü m aslında 117.5miş arkadaşlar baktığımız zaman nedir 235 17 ,5, 17 buçuk evet 235'tir 0.2 mol olduğunu buluruz yani elimizdeki borun borkul ürün 0.2 mol olduğunu ne yaparız bulmuş oluruz Arkadaşlar şimdi ee, 0.2 molü bulduysak arkadaşlar yani şurası artık 0.2 molmuş şimdi iki mole karşılık iki mol çıkıyormuş değil mi e, yani bire de karşılık bir çıkar o zaman şöyle yapabiliriz arkadaşlar yani 2 mole karşılık 2 mol çıkıyorsa 0.2 mole karşılıkta 0.2 mol bor elde edeceğiz o zaman 1 mol bor 11 gramsa arkadaşlar 0.2 mol bor kaç gramdır diyeceğiz Buradan sorumuzun cevabını elde etmiş olacağız. 2.2 gramdır diyeceğiz ve değişikliğini işaretleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 2'ye karşı 2 çıkıyorsa arkadaşlar 0.2'ye karşı 0.2 çıkar. 1 mol bor 11 gramsa 1 mol bor 11 gramsa 0.2 mol bor elde ettiğimize göre 0.2 mol bor kaç gramdır diyoruz. Buradan 2.2 gramı buluyoruz ve 28. sorumuza geçiyoruz. 28. sorumuza baktığımızda kimyasal tepkimede oluşan ürünün hesaplanan miktarı teorik verim, gerçekleşen tepkime sonucunda oluşan miktar ise gerçek verimdir. Yani biz e, kafadan hesaplama yaptığımız zaman teorik verim buluruz. Yani bulmamız gereken miktarı buluruz ama tepkime sonucunda bambaşka bir sonuçla karşılaşırız işte tepkime sonucunda oluşan miktar gerçek verimdir bizim hesapladığımız miktarda teorik verimdir bir tepkimenin yüzde verimi gerçek verimin teorik verime oranı ile hesaplanır ne diyor yani gerçek verim bölü teorik verim eşit çarpı 100 eşittir yüzde verimdir tamam mı yani işimiz formülümüz bu kıymetli arkadaşlar amonyak karbondioksit üre artı su denklemine göre 51 gram amonyağın 44 gram karbondioksit tepkimesinden 47.7 gram üre elde edildiğine göre diyor. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi biz şu tepkime şuraya yazalım. 2 mol amonyakla 1 mol karbondioksit tepkimeye girerse 1 mol üre oluşurmuş. NH2 2 artı 1 mol de su oluşuyormuş. Tepkimemizi yazdık. Normalde arkadaşlar ne diyoruz? Şimdi başlangıçta kıymetli arkadaşlar ne varmış elimizde? 51 gram amonyak varmış. Hemen amonya 3 gram 3 kere 1 3'ten 3 gram 14'te buradan geliyor. 17 ma'sı 17'dir. Hemen en eşittir. n bölü ma'dan amonyağın molünü bulalım arkadaşlar. 51 grammış. 51 bölü ma'yı da 17 bulduk. 17 51 bölü 17'den 3 mol. Evet başlangıçta elimizde 3 mol amonyak varmış arkadaşlar. Değil mi? 3 mol amonyak. Ee, karbondioksit'e baktığımız zaman 2 çarpı 16'dan 32 12'de buradan 44. Zaten elimizdeki karbondioksit 44. Yani 1 mol. 1 mol e, ne varmış? Karbondioksit varmış. E, tepkimesinden 47. E, ne çıkmış? 47.7 e, gram ürü elde edilmiş. Şimdi biz başlangıçta elimizdeki mollerden ee, şey yapalım? Şimdi değişime baktığımız zaman arkadaşlar 2'ye karşılık 1 giriyor. O elimizde 3'e karşılık 1 varsa bunun 2 molü kullanılacaktır arkadaşlar. Bundan da 1 mol kullanılacaktır. Değil mi? Sonuçta bundan 1 mol artacaktır. Yani elimizdeki amonyan tamamı kullanılmayacak, 1 mol artacak çünkü karbondioksit bitmiş olacak. Oluşan şey de üre de 1 mol. Üre oluşacak. 1 mol üre 1 mol de su oluşacak. Evet. Normalde bu şekilde şimdi ürenin bir mol oluştuğunu görüyoruz bakalım teorik verimimiz kaçmış şimdi karbon 12 artı oksijen 16 iki tane azot 28 4 tane hidrojen de 4 toplarsak arkadaşlar 32 48 60 yani normalde bir mol üre 60 gram oluşması lazım e bizde kaç gram oluşturmuş arkadaşlar oluşmuş e Gerçek verimimiz 47. Nokta. 7 biz ne dedik şurada gerçek verim bölü teorik verim çarpı 100 eşittir yüzde verim dedik e, sınırlayıcı bileşen ha birinci yargımız sınırlayabileceğin karbon dioksittir karbon Karbondioksit bittiği için birinci yargımız doğrudur teorik verim 60 gramdır evet arkadaşlar 60 gramdır teorik verim bu da doğru yüzde verim 79 buçuk tur diyor yüzde verimi şu formülle e, yapacağız gerçek verim bölü teorik verim çarpı e, 100 diyoruz arkadaşlar şimdi e, ne oluyor Gerçek verimimiz 47.7 bölü teorik verimiz 60 çarpı 100. Buradan arkadaşlar şu şunla sadeleşir. Ee, 6 ile 10 da sadeleşir. 2 bölünür, 3 2 bölünür, 5 kalır. Arkadaşlar. Şimdi bunu çarpacağız. Mecbur. 7 kere 5 35 elde var. 3 7 kere 5 35 3 de elde. 38 elde var. Yine 3. 5 kere 4 20 3 derde 23 1 virgül var 238,5 bölü 3 şimdi bunu böleceğiz e, 23 de 7 kere var arkadaşlar 2 kalır 28'de de 3 e, 9 kere var 27 e, ne kalır 27 1 15 de de 3, 5 kere var. 79,5. Evet 79,5. Bu da doğrudur. O halde doğru seçeneğimiz E şıkkı diyoruz. Kıymetli arkadaşlar 1, 2, 3. Hepsi doğrudur diyoruz ve kaça geçiyoruz? 29. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 20, 29. sorumuz elementler bileşik oluştururken sabit kütle oranlarında kütle e, sabit oranlar kanunu birleşir xy3 birleşiğinde kütlece %40 oranında x elementi bulunmaktadır diyor. Hemen yazalım arkadaşlar x artı 3 tane y eşittir xy3 %40 bundaysa %60 budur %100 oluşur evet x her bir x 40'tır her bir y de 20'dir arkadaşlar. Buna göre diyor X, Y, 2 bileşiği ile ilgili arkadaşlar X, 2 bileşiği X'in yine 40 olduğunu düşünelim. 2 tane Y, 1 tane Y 20'dir. Bakın 3Y 60 ise 1 tane Y 20'dir. O halde bu da 40'tır. Oluşan bileşik X, 2 80'dir deriz. Değil mi? Buradaki bileşiği oluşturmak için. M, gram X ile M, gram Y elementinden 2M, gram X, 2 oluşur. Bakın M, M, 2M birinci yargımız doğru xy iki mol kütlesi 64 gram bölüm mol olduğuna göre x'in atom kütlesi 32'dir arkadaşlar yani şu şuna şunun oranı bir çıkmayacak mı o zaman şu 32 ise burası da 32 olması lazımdır arkadaşlar toplamı 64 olacaktır yani her bir y 16'dır deriz. X'in atom kütlesi de 32'dir. 1 bölü 1 çıkması için bu şekilde olması gerekiyor. İkinci yargımız da doğrudur. 20 gram X de 30 gram Y'den en fazla 40 gram xy 2. Arkadaşlar eşit olmak zorunda 20 elimizde var. 30 Y'den var. Ama birebir olması lazım oranın. Yani bunun tamamı kullanılacaktır. Bunun 20'si kullanılacak. 10 gram Y artacak ama 40 gram xy 2 oluşacak. Yani bu da Doğrudur. Doğru seçeneğimiz E şıkkı diyoruz ve son sorumuz olan 30. sorumuza geçiyoruz. Katlı oranlar kanunu ile ilgili bir soru arkadaşlar. Katlı oranlar kanununa uyan bileşikler iki tür element içermelidir. Element türleri aynı olmalıdır. Basit formülleri aynı olmamalıdır. Buna göre aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisinin katlı oranlar kanununa uymaz diyor. Arkadaşlar iki elementten, iki elementten oluşmuş. İkisi de aynı elementler. Doğru. Basit formülleri farklı. Bu uyar iki element iki element ikisi de birbirinden aynı basit formülü haş bu burada sadeleştirecek bir şey yok, bu da uyar iki element iki element sadeleştirecek bir şey yok uyar iki element iki element ikisi de birbirinin aynısı basit formüller farklı bu da uyar iki element iki element Arkadaşlar şurada sadeleştirme yaparsak ikiye bölünür bir ikiye bölünür iki kalır bakın basit formülleri kaba formülleri aynı o halde D şıkkı uymaz diyoruz ve Üçüncü bölümümüzde burada bitiriyoruz. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Videomuzu arkadaş gruplarınızda, WhatsApp gruplarında paylaşmayı unutmayınız. Üç, dördüncü bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz arkadaşlar.